Evet arkadaşlar Gıygıy TV'ye hoş geldiniz. Guta ile ilgili bir video çektik. Acaba ne yapabiliriz bitkisel olarak arkadaşlar. Vişne suyu, ananas, kimyon, zencefil kökü, kürü arkadaşlar. Bir bardak vişne suyu, bir adet ananas, bir iki yemek kaşığı kimyon, bir çay kaşığı toz, zencefil ve bal arkadaşlar gerekli. Ananasın sapını ayırıp soyun. Ananası büyük parçalara bölün ve blenderdan geçirip püre haline getirin. Vişne suyunu, kimyonu ve zencefili ekleyin. Karışımı bir bardağa koyun ve üzerini kapatın. Bunu buzdolabına koyun ve 10 gün boyunca beklemeye bırakın. Önerilen süre geçtiğinde karışıma zencefilin ve kimyonun tadını güzelleştirmek için küçük bir miktar bal ekleyebilirsiniz. Bu harika içecek üzeri düzgünce kapalı olduğu sürece bir ay boyunca buzdolabında kalabilir. Gut hastalığını tedavi için en iyi sonuçları almak istiyorsanız her gün içmelisiniz. Zencefil kökü 1 tatlı kaşığı zencefil kökü tozunu alın. 1 su bardağı su kaynatın. Zencefil kökü tozunu kaynar suya ekleyin ve demlenmesini bekleyin. Çayı için ağırdan ve şişikten kurtulacaksınız arkadaşlar. Şeytan perçemi kökü. Yarım tatlı kaşığı toz halindeki şeytan perçemi kökünü alın. 1 bardak su kaynatın. Toz halindeki otu suyun içine atın. 10 dakika demlenmesini bekleyin ve çayı için. Kara tozu. 30 gram kara hindiba tozunu alın, yarım litre suyu kaynatın, tozu suya ekleyin. Biraz bekleyin ve için. Kereviz kürü. İnce doğranmış 350 gram kerevizi 2-3 bardak suya 10 dakika haşlayınız. Haşlanmış kerevizi kendisi ve suyunu gün içinde tüketiniz. Yüksek tansiyonu olan hastalar bunu kullanmasınlar. ısırgan Kaynayan bir bardak suya bir tutam ısırgan atılır. 7 dakika demlendikten sonra sıcak olarak süzülüp ılık olarak kahvaltıdan yarım saat önce içilir. Kiraz sapı mısır püskülü kaynayan bir suya, tut, e, kaynayan suya bir tutam kiraz sapı ve bir tutam mısır püskülü atılır. Kısık ateşte 7-8 dakika demlenir. Süzüldükten sonra öğle yemeğinden yarım saat önce içilir. Kiraz sapı ve mısır püskülü arkadaşlar. Biberiye, kaynayan suya bir tutam biberiye atılır. 9 dakika demlenir. Günde bir kez akşam yemeğinden iki saat sonra içilir. Elma suyu sirkesi, içerisinde yüksek oranda doğal antoksidan içeren elma suyu sirkesi, vücutta biriken yararlı maddeleri temizleyerek zehirlenme riskine yol açabilecek olan atıkları vücuttan uzaklaştırır. Elma suyu sirkesinin içerisinde yer alan elma asiti vücutta yer alan ürik asiti parçalayarak bu hastalığına oldukça iyi gelir. Bunun için tek yapmanız gereken şey, bir bardak suyun içerisine bir çay kaşığı kadar elma suyu sirkesi ilave etmek olur. Limon suyu. Birçok kişi limonun asit seviyesi sebebiyle vücuttaki asit oranını artıracağını düşünüyor olsa da, limonun alkalık olması sebebiyle ürik asitleri nötrleştirdiği bilinenler arasında yer alır. Bu da ürik asidin vücudunuzdan atılmasını sağlar. Limonun içerisinde yer alan C vitamini de ürik asidin seviyesini düşürmenize yardımcı olur. Bunun için günde bir bardak limon suyu içmek yeterli olur. Yaban mersine Gut hastalığına iyi gelen bitkilerden biridir. Isırgan otu gut hastalığını önlemeye yardım eden bitkiler arasındadır. İçerindeki ürtikosit maddesi vücuttaki zararlı maddelerin dışarı atılmasına yardım eder. Ve bu sayede vücuttaki ürük asit dışarı atılır. Isırgan otu çayı içilerek fayda bulunabilir. Üleşiminde ısırgan otu yaprağı içeren bitki çaylarını içmekte yararlı olabilir. Maydanoz. Maydanoz da gut rahatsızlığına iyi gelen bitkiler arasındadır. Huş ağacının meyveleri tüketilirse kandaki ürik asit miktarını düşürmeye yardım eder. Vücuttaki ürik asit artışını önleyen bir adet bitki yaban yaseminidir. Bu şifalı bitki sayesinde bu hastalığında karşı şifa bulunabilir. Çakal eriği. İçerisindeki pektin maddesi nedeniyle vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bu da aynı boşaltım sistemini koruyarak bu rahatsızlığı önlemeye yardım eder. Kafeinsiz kahve ya da normal kahvede gut rahatsızlığını engelleyebilir. Yalnız günde 4 bardaktan fazla kahve içimi vücutta tam tersi olarak rahatsızlık yapabilir. Kiraz ve çilek, Kiraz ve çilek gut hastalarına iyi gelen yiyecekler arasındadır. Günde yaklaşık 1 su bardağı kadar kiraz tüketimi guta iyi gelir. Tam yağlı peynir ve tam yağlı süt içilmesi yerine az yağlı peynir ve az yağlı süt tüketilmelidir. Ardıç gut hastalığına iyi gelen yiyecekler arasındadır. Bol bol su içilmelidir. Evet arkadaşlar, bizi izlemeye devam ederseniz seviniriz. Evet arkadaşlar, gut hastalığı olan kişilerin tüketmemesi gereken yiyecekler nelerdir? Gut rahatsızlığı olan kişiler kırmızı et pek fazla tüketmemelidirler. Kırmızı et kandaki ürik asit miktarını artırabilir. Özellikle karides, kalamar ve ahtapot gibi deniz ürünleri de tüketilmemelidir. Fasulye, mercimek ve bezelye gibi bakliyat ürünleri fazla miktarda tüketilmemelidir. İşkembe, salam, sucuk, sosis ve pastırma gibi et ürünleri tüketilmemelidir. Kızarmış patates ve cips gibi ürünler çok fazla tüketilmemeli. Onların yerine haşlanmış patates ya da yemeklerdeki patatesler tüketilebilir. Mantar, karnabahar, kuşkonmaz, ıspanak gibi bitkiler tüketilmemelidir. Bud alevlemleri yaşadığınız zaman ekstra önlemler almanız gerekmektedir. Eksersiz yapmak genel sağlığınız için iyi olsa da Hatta gut ataklarını azaltsa da atak geldikten sonra eklem hareketleriniz konusunda kendinize bazı sınırlandırmalar getirmeniz gerekiyor. Guttan etkilenmiş ekleminizin üzerine fazla ağırlık vermeyin. Eğer bu ayak baş parmağınızdaysa ayağınızı gut hastalığı geçene kadar basmamaya dikkat edin. Gut şişliği olan bölgelerinizi mümkün olduğunca yüksekte tutmaya çalışın. Bu basit yer çekimi kuralı bölgenin ateşini düşürüp bölgedeki kan akışını yavaşlatarak ağrınızı azaltacaktır. GUT atağı boyunca ekleminize hareket ettirmemeye dikkat edin. Yatıp uzanmak iyi gelebilir. Küçük bir tahta parçasıyla bölgeyi sabitleyip eklemi hareketsiz kaldığından emin olabilirsiniz. Eğer GUT ayak baş, baş parmağınızdaysa oldukça rahat ve parmaklar için geniş yer bırakan ayakkabılar giymelisiniz. Yoksa ağrınız kötüye gider. 2 tatlı kaşığı elma sirkesi ve 2 tatlı kaşığı balı karıştırın ve karışımı tüketin. Ağrınız ve şişliğiniz anında azalacaktır. Çünkü balda aloeelenme karşıtı özellikler ve elma sirkesinde malikasit bulunmaktadır. Alkol tüketimini sınırlayın ya da tamamen sıfıra indirin. Çünkü alkol gutu tetikler. Alkol vücuttaki ürik asit kristallerinin süzülerek atılmasını engeller. Yeni araştırmalar bir anın dahi özellikle erkeklerde gut semptomdan riskini artırdığını gösteriyor arkadaşlar. Marketlerde satılan idrar söktürücü tabletleri kullanmaktan kaçının. Çünkü bu tür ilaçlar ürük asit boşaltımını engelleyerek burt riskini oluştururlar. Ancak eğer doktorunuz yüksek tansiyon gibi sebeplerden dolayı size idrar söktürücü yazmışsa kendisini mutlaka gut ataklarına meyilli olduğunuz konusunda uyarınız arkadaşlar. Derin nefes alıp verme gibi gevşeme tekniklerini uygulamak gut ağrısıyla daha kolay baş etmenizi sağlayabilir. Bazen eklemlerinizdeki yangıları bile azaltabilir. Eğer yoğun bir gut ağrısı atağı geldiğini fark ettiyseniz hemen bir tatlı kaşığı karbonatı bir su bardağı suya ekleyin ve için. Çünkü bir yeriniz çok ağrımaya başlamadan önce her zaman ufak uyarıcı ağrılar önceden gelir. Eğer dediğimiz şekilde karbonatı tüketirseniz bu ağrıyı daha da kötüleşmeden ağrında durdurma imkanınız olacak. Gut ağrısından müzretip olduğunuz zamanlarda günde 2-4 litre kadar sıvı tüketmelisiniz ve sıvı tüketiminizin yarısını su oluşturmalı. Alkol kullanmamalı ve günlük et, balık ve beyaz et tüketiminizi 113 veya 170 gramla sırlandırılmazsınız. Orta düzeyde protein almalısınız. Ayrıca proteini düşük yağlı ya da yağsız mandıra ürünlerinden, yumurtalardan, tofudan veya fındık ezmesinden almalısınız arkadaşlar. Bizi izleme etkine devam edin. Evet arkadaşlar bu tarz nedir? Gut hastalığı sebep olduğu durumlar dikkate alındığında romatizm hastalığı sayılmasına rağmen aslında bir metabolizma hastalığıdır. Sağlıklı bir vücutta vücuttan atılması gereken maddeler ürik asite dönüştürülerek vücuttan uzaklaştırılmaktadır. Özellikle protein yapısındaki maddelerin vücuttan atılım şekli olan ürik asitlerin atılmasında bir sorun varsa ya da çok fazla üretim söz konusu ise vücutta birikir ve kanda oranı artar. Yücük asitin eklemlerde birikmesi sonucu iltihaplanmalar oluşur. Bu soruna gut hastalığı denir. Çok fazla miktarda ürik asit vücutta özellikle eklemlerde bazen de böbreklerde birikmektedir. Böbrekte birikmesi taş hastalığına yol açabilir. Ya da taş oluşturmadan da böbrekleri harap edebilmektedir. Gut hastalığı belirtileri Gut hastalığı genellikle sabaha karşı eklem ağrıları ile kendini göstermektedir. En sık görülen gut hastalığı belirtileri ise şöyle sıralanabilir. Eklemler şişer ve ağrılar başlar. Genellikle sabaha karşı vücutta asit iyonları biriktiğinde meydana gelir. Gece ağrılar sebebiyle uyanmalar yaşanabilir. Eğer böbreklerden kaynaklanan bir gut hastalığı var ise karın ve bel ağrıları, idrarda kan, taş gibi belirtiler olabilir. Ağrıların kronikleşmesi sürekli şişen eklemleri, deformeler yaratabilir. Gut ataklarını etkileyen, tetikleyen nedenler arkadaşlar, tetikleyen nedenler pardon evet. Aşırı alkol tüketimi, hatalı ve aşırı beslenme, aşırı kırmızı et tüketimi, ani şiddetli hastalıklı haller, yanlış diyet uygulaması, eklem travmaları, ilaç tedavileri, aspirin, idrar söktürücü ilaçları, geçirilen cerrahi operasyonlar olabilir. Gut hastalığı evreleri. Akut atak. Eklemde ani başlayan, ani başlayan, sıklıkla 5-10 gün süren şişme ve ağrı. Bu akut atak. İntihar kritik dönem. Şikayetlerin olmadığı, tamamen iyileşmenin olduğu bir dönem ve bunun ardından tekrar şiddette alevlenme. Kronik gut. Pek çok alevlenmeden sonra hastalık içinde tedavi edilmediği takdirde kronikleşir ve bir veya daha fazla eklemde kalıcı ağrı, şişlik ve hareket kısıtlığı oluşur. Ramatoid atrit denilen ithaplı eklem romatisması ile karıştırılabilir. Tofüstü gut. Tofüstü denilen ürik asit kristallerinin bir araya toplanarak cilt altında ya da dokudarda çökmesiyle oluşan birik olduğu dönemdir. GUT hastalığı ilerledikçe ürik asit kristalleri eklem ve eklemlerin çevresindeki dokularda birikim yapmaktadır. Bu kristallerin aşırı birikimlerine tofis denilmektedir. Özellikle ayak baş parmağının birinci tarak kemiğinde sık görülür. Bunun dışında el dirseklerinin yanında parmakların üstünde büyük eklemlerde de ortaya çıkabilmektedir. GUT herkese aynı etkilemez. Bazı insanlar hayatları boyunca bir tek atak geçirirler ve bundan başka hiçbir problem oluşmaz. Bazılarında ise zamanla eklemlerde hasara ve ağrıya yol açan şiddetli kronik ataklar görülür. Gutun kesin kür sağlanan bir tedavisi yoktur ancak iyi bir tedavi ile tamamen hastalık önlenebilir. Gut hastalığı nedenleri Gut hastalığın nedenleri hastalığın tedavisinde izlenecek yolun yol için oldukça önemlidir arkadaşlar. Vücudun fazla ürik asit üretmesi ya da üretilen ürik asitin böbrekler tarafından yeterli bir şekilde dışarıya atılmaması Kanda ürik asit düzeyinin yüksek olmasına sebep olur. Ürik asitin kandaki normal sayılabilecek en yüksek düzey 7'dir. Gut hastalığında ise bu düzey 7 ve 9'a ulaşmaktadır. Yapılan tekniklerde sadece ürük asitin yüksek çıkması gut hastalığının olduğu anlamına gelmemektedir. Eklemler için film çekilmesi eklemlerden sıvı alınması gerekebilir. Gut hastalığının bir diğer nedeni de kişinin metabolizmasında bir bozukluk olmasıdır. Bazı hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkabilen gut hastalığı özellikle diyabet, metabolik sendrom, obezite gibi hastalıklar, yürük asitinin vücutta çok üretilmesine ve dolayısıyla gut hastalığına sebep olabilir. Yaş ve cinsiyet de gut hastalığının gelişmesinde önemli bir faktördür. Nedeni çok bilinmemekle birlikte gut hastalığı daha çok erkeklerde görülen bir hastalık türüdür. Erkeklerde özellikle 30 yaşından sonra görülen gut hastalığı menopoz sonrası kadınlarda da sıkça görülebilir. Gut hastalığı gelişiminde genetik faktörler de önemlidir. Doğuştan gelen bazı hastalıklar gut hastalığına neden olabilir. Gut hastalığı tanısı için ilk olarak kanda ürik asit miktarının yüksek olmasına bakılır. Ancak sadece ürik asit miktarının yüksek olması gut hastalarının tanısı için yeterli değildir. Kan testi dışında gut hastalığı tanısı için özel bir kan testi bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra film çekilmesi şişlerin görülmesi sağlanır. Kesin tanının konulması için şişmiş ve ağrılı olan eklemlerden sıvı alınması ve ürük asit kristallerinin varlığını tespit etmek gerekir. Evet arkadaşlar Gıygay TV izlemeye devam edin. Diğer yöntemlerde izleyeceksiniz. Sağ alttaki kutucuktan bütün tedavi yöntemlerine ulaşabilirsiniz. Bütün hastalıklarla ilgili bizi izlemeye devam ediniz arkadaşlar.